Arkadaşlar merhabalar bu videomda barış yayınlarının hazırladığı 5 AYT matematik denemelerinden deneme 3'ün geometri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Geometri soruları 30. soruyla başlıyor. Bakalım ne diyor soru. Birbirine eş olan küp biçiminde 5 adet kutunun önden görünümü şekil 1'de verilmiştir. Kutular birer yüzleri çakışacak şekilde ip yardımıyla birbirlerine sabitlenmiştir şu şekilde. Kutulardan oluşan yapı fırtına sebebiyle K noktası etrafında devrilerek şekil 2'deki gibi duvarın üzerine düşüyor ve A, B, C noktaları doğrusal konuma geliyor. A B C Şu noktaları doğrusal konuma şöyle bir getireyim bakayım Sonra küp şeklinde kutulardan birinin hacmi 216 Arkadaşım küp A küp değil mi hacmi 216 ise A'yı kaç buluruz 6 buluruz Bir kenar 6 Hocam küpün bir kenarı 6 oldu Şunun doğrusallığında da benim kullanmam lazım Şu karenin bir köşe geçiyor aslında Şu yüzey bir kare ya Hocam burası 45 burası da 45 E burası 90 olduğundan burası da 45 Bak burası da 90 burası da 45 mi oldu yani ne çıktı burada? Şurası hocam 6 6 6 18 E hocam burası 45 45 93 Burası da 18 oldu. Başka E hocam burada da bak bu şurası da var 6 6 6 6 6. Yani 30 mu yapıyor burası? Evet. Bizden ne isteniliyor? Çekil de duvara değen köşesinin C noktasına olan uzatlı Duvara değen köşesinin C noktasına olan uzatlı isteniliyor ve burada Pisagor bağıntısı yapacaksın 18 var 30 var Burası nedir? 6'nın 3 katı Burası nedir? 6'nın 5 katı 6 kere 3, 6 kere 5. O zaman burası da 6 kere 4 olmak zorunda. Cevap böylelikle 24 yapar. Yani 30. soruyu ne bulduk? Denizli bulduk. Geldik 31. soruya. Şekil 1'de verilen bir aracın dikdörtgenler prizması biçimdeki kasasının, kasasının zeminden yüksekliği 70 cm'dir. Evet zeminden yüksekliği 70 cm olarak verilmiş. Kasanın BC kapağı B noktası etrafında saat yönünde döndürülerek zemine paralel olacak şekilde açılıyor. Arkadaşlar kapak önceden şurada şurayı kapatıyordu. Hop açıldı. Buraya mı geldi? Evet. Bak kapak 130 verilmemiş. Dikkat. Şu kapak buradaydı. Hop buraya geldi. Şunun da şu birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Şu parçayla şu parça eşit. Neresi 130 verilmiş? CK'yı 130 vermiş. Şurayı. E o zaman şurası A birimse. Burası da A'dır. E hocam 90 vermiş 90 verilmiş. Şu 90 derece olacak şekilde mi açılmıştı? Evet. C noktasını yeniyorum. B, kasanın BC kapağı B noktasından saat yönünde döndürerek zemine paralel olacak diyor ya. O zaman 90 ise burası da 90. Dikdörtgen oluştu burada. A ise burası da A. E o zaman burada bir pisagor çıktı. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. A var. A artı 70 var. Ve 130 var. Kardeş hiç pisagor yapma. Bırak pisagor ya. 13'ün 10 katı büyük ihtimalle. 5-12-13'ün 10 katı. 5'in 10 katı 50. A yerine 50 yazarsam. Burası 120 yapıyor mu? Evet. 5-12-13'ün 10 katı karşımıza çıktı. 5-12-13'ün 10 katı. Tamam. Bu A'yı bulduk. 50. Bizden ne isteniyor? Diye devam edelim bakalım. Eğer kasanın BC kapağı kapalı kolumdayken şekil dik gibi B noktası etrafında saat yönünde 60 derece döndürülürse. Evet şu kapalı haldeyken 60 derece böyle döndürülürse. C üstü konumunun zemine olan zatlığı isteniyor. Arkadaş A'yı biz kaç bulduk? 50 yani burası 50. Kapak açıldığı zaman şu kapak da 50 değil mi? Evet sen buraya 60 derece döndürdün. Hop şuradan bir dik çizsek. Şurası zemine paralel çizsek 30-60-90 çiken oluştu? Aynen öyle. Şuranın zaten yukarıdan ben 70 olduğunu biliyorum. Burası 70. 90'ın karşısı 60 ise 30'ın karşısı nedir? Yarısı 30'dur. Hop şuradaki uzunluğa bak bakayım. 100 çıktı. Bizden de dur. 90'ın karşısı 50 ise 30'ın karşısı 25 kardeşim. 70 artı 25'ten cevap ne çıktı o zaman? 95 çıktı burası. Bizden de burası isteniyor. Yani 31'i soruyor. Böylelikle Denizli bulduk. Geldik 32'ye. Kapalı durumda bulunan bir taş fırına ait 5 cm yanlış dairesel termometre şekilde verilmiştir. Şöyle dairesel termometre var. Sıfırdan 400'e bu şekilde verilmiştir. Termometre üzerinde eşit aralıklarla sıcaklık değerleri santigrat cinsinden gösterilmiştir. Eşit aralıklar var burada. Bu eşit aralıkları bulmam lazım galiba. DEA yayının ölçüsü 210 verilmiş. Arkadaş DEA 210 ise... Ondan sonucuma şurası da kaç olacak o zaman? 360'a tamamlayan açısı 150 derece olacak. Hocam eştaraklar diyor ya. Dikkat et, şurada 1, 2, 3, 4, 5. Her bir açıya alfa dersem, 5 alfa burası, 5 alfa burası, 5 alfa burası. Toplamda 15 alfa yaptı. O zaman alfa'yı kaç bulduk? Her bir bölmeyi 10 derece bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam, şurayı bulduk. Devam edelim bakalım. Her bir bölme eştaraklar diyor ya. 10 derece bulduk burayı. Fırın açıldığında bir ucu. Termometrenin merkezinde bulunan 3 santimetre uzunluğundaki ibre saat yönünde hareketleniyor ve ibre x santigrat derece gösteriyor. Evet böyleyken hop şöyle hareket etti x'i gösterdi. Nereyi gösterdiğini bilmiyorum sadece x'i gösterdiğini biliyorum. Termometrenin alanı ibrenin taradığı bölge. ibret taradığı bölge şurada kalan olmuyor mu? Evet ben şuradaki açıya bir beta diyeyim. Kaç derece döndüğünü bulursam sanki olay bitti arkadaşlar. Peki şuradaki ibrenin taradığı bölgenin alanının 10 katı. Yani pi şuraya kaç vermişti? 3 vermişti değil mi? 3 santimetre uzunluğundaki ibre. Pi r kare çarpı alfa yani beta bölü 360'ın 10 katı neye eşit diyor arkadaşlar? Bu termometrenin alanının alanına eşit oluyor. O da yarı 5 santimetre olarak vermişti galiba. Dur bakayım. E, taş fırına ait 5 santimetre yanılık çarpı termometreden bahsediyor. Pi 5'in karesi diyeceğiz arkadaşlar. E, o zaman burada sadeleştirme yapalım 9 ile 360 sadeleşirse 40 şunlar sadeleşirse gitti 4 ile de 25'in çarpımı 100 pi'ler de sadeleşsin beta'yı o zaman ne bulduk 100 hocam beta 100 ise bak bizden beta açısı istenmiyor 100 derece gittiğinde kaç santigrat dereceyi gösterecek ibrenin kalınlığı önemsiz olduğuna göre çünkü x burada x santigrat dereceyi gösteriyor ya beta derece gittiğinde buradaki x isteniyor bizden ben ne yapacağım şimdi? 100 derece gideceğim. Her bir 10 derecede bir bölme gitmiyor muyum? O zaman kaç bölme gitmem lazım kardeşim? 100 derece gitmem için 10 bölme gitmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölmede. Nereye geliyor arkadaşlar? Buraya geliyor. Demek ki bizim ibremiz burayı gösterecekmiş. Yani 200'ü gösterecekmiş. Cevap böylelikle 32. soruda ne çıktı? Ceyhan çıktı dostum. Geldik 32. Bir duvara, bir duvara zemine uzakları aynı olacak şekilde 8 cm arayla 16 çivi çakılmış. Selin jimnastik yaptıktan sonra kullandığı çember biçimdeki özdeş 2 hulalopu bu çivilere şekildeki gibi yerleştiriliyor. Hulalopların zemine yakın uzakları da şu şekilde verilmiş. Arkadaşlar böyle zemine eşit mesafedeki çivilere çanta asarlar, hulalop asarlar, bir işte tablo asarlar, ne asarlarsa asarlar. Burada önemli olan nedir? Çivilerin zemine olan uzaklığı dikkat et her zaman her yerde aynı bu yenilisi soruyor dikkat edin çünkü ÖSYM bu tarzı kullanıyor şimdi buradaki zemine yakın uzakları 63.55 verilmiş bu zemine yakın uzakları nereden geçmek zorunda arkadaşlar tam merkezden geçmek zorunda değil mi tam merkezden geçecek şöyle bu da tam merkezden geçecek böyle e, sonra ne yapacağız burada Şimdi burada eşit aralıklarla çiviler var. Burada kaç çivi var? Kaç tane aralık var? 8 santimetre aralığında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 8, 48. Hocam burası 48. Burada 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 kere 8. Burası da kaç yaptı? 40 yaptı. E hocam burada merkez varsa, kiriş varsa. Hani bunu kiriş olarak düşünsek şöyle. 48 birim uzunluğunda. Şurada kiriş ya. Merkez varsa, kiriş varsa, çektik yapsak. Tam iki eş parçaya bölecek. 24. 24 olacak. Hocam burada da merkez varsa giriş varsa çektik yapsak 42 eş parçaya bölecek 20 20 mi oldu e evet. şimdi önemli olan nedir şuradaki zeminle zemin olan uzakların birbirine eşit olması hocam burası da r, burası da r, değil mi peki ben buraya a dersem eğer a artı r artı 63 bak burası a artı r artı 63 hocam burası da a artı r artı 63 yapacak e burası a artı r artı 63 yapacaksa o zaman burası ne olacak A artı R artı 55 oldu. 63 yapması için kaç koymam lazım? 8 daha koymam lazım. Yani buradaki uzaklık A artı 8 yaptı. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? En güzel çizim. Yarıçap. E çiz yarıçapı. Hop yarıçap. Bu da yarıçap. Hop yarıçap. A cinsinden belli değil. Önem değil. Bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. İkili Pisagor'larda ortak kenar varsa ki var. R, R kare neye eşittir arkadaşlar? Bir A'nın karesi artı 24'ün karesine eşittir. Bir de neye eşittir? A artı 8'in karesi artı 20'nin karesine eşittir. Kardeş büyük ihtimal ne üçgendir bu 20 varsa ya da 24 varsa ne üçgendir? Büyük ihtimal 7, 24, 25 üçgendir. 7 koyarsam 7, 24, 25 hissediyorum. A yerine 7 koyduğumda burası 15 oldu. 15, 20, 25 sağlaması tuttu mu? Tuttu. Burada işlem yapsan da zaten sen A'yı kaç bulacaksın? 7 bulacaksın. Bu nolaklardan birinin yarı isteniyor. Yarıçapı zaten kaç? 25. Yani cevap böylelikle akçayı yaptı arkadaşlar. Hissedeceğiz. Hisset kardeşim. 33 akçay bulduk geldik 34'e. Evet Emre öğretmen. Matematik dersinde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi iki farklı düzgün çokgenin bazı ardışık köşelerini siyah noktalarla belirleyip evet ardışık köşeler şu şekilde arkadaşlar. Siyah noktalarla belirlenmiş çokgenin kenarları. Çokgenin kenarlarını ben çizeyim. Şu siyah noktalarla ardışık köşeleri şunlar arkadaşlar. Şöyle şu mavi ile çizilmiş gerçi Siyah noktalarla belirleyip belli, kenarlarını mavi. O zaman bu kenar mavi, şuradaki kenar da mavi. Şuradaki kenar da şu şu ve şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. Köşegenlerini ise şu bir köşegenmiş, bu da bir köşegen, bu da bir köşegen. Ya düzgün çokgenin belli bir parçasını çizmiş oluyorum şöyle şurada arkadaşlar. Tamam? Mı? Şurada düzgün çokgenin devamında şöyle getiriyorum. Yani askele bir şey çizdik. Daha sonra Öğrencilerine 1-2-3 öncüllerinden hangilerinin doğru olduğunu sormuştur. Doğru yanıt aşağıdakilerden hangisidir? Şekil 1'de mavi ve kırmızı çizgilerin uzunlukları oranı bilinirse çok kenar sayısı bulunabilir. He bulunabilir. Bulunabilir. Arkadaşlar ben şimdi şu mavi kenar bu da mavi kenar değil mi? Mavi kenarla kırmızı kenar oranını biliyorsam eğer. Yani oranını mı bileceğim? Evet atıyorum. Atıyorum. Burası K. Burası da K. Atıyorum arkadaşlar. Ya da burası 3K burası 3K. Burası da atıyorum 4K. Eğer böyle bir şeyse ben 3K 3K burası 3K'ya 4K oran varsa 3K 3K'dan dolayı ben burada neyi bulabilirim arkadaşlar? Kosinus alfayı bulabilirim. Kosinus teoreminden. Bırak kosinus teoremini. Buradaki oran belliyse atıyorum daha güzel bir oran olsun. Mesela daha güzel bir oran sallayayım. Tam böyle sonuç çıkacak şekilde. Mesela burası... 2K 2K burası da 2 kök 3K olsun mesela. Hocam o zaman burası 120 derece çıkar. Değil mi? Oran bilindiği zaman. Hocam ama siz tanıdık bir oran yazdınız burada. Ya da direkt k, k, k kök 3 yazabiliriz. Arkadaşım niye 2K 2K yazdıysak? Burayı anlamadım. KKK kök 3 yazarsam 30-30 120 hocam. Yani buradaki şu bu, bunun bunun oranı 1 bölü kök açı çıktı. Açı çıktıysa dış açısı çıktı. Dış açısı çıktıysa 360 bölü 60'tan ben kenar sayısını bulurum. E hocam başka türlü olursa yani burası atıyorum 3K, 3K, 4K olursa fark etmez. Sen burada kosinüs teoremi uygulayaraktan kosinüs alfayı bulur musun? Evet. kosinüs alfa belliyse eğer, belliyse eğer burada kaçı değeri belli olacak mı? Olacak. Trigonometrik cetvelden belli olacak. Trigonometrik cetvelden belli olacaksa da dış açısı da belli olacak. 360 bölü dış açıdan ben kenar sayısını bulabilirim. Ya hocam eğer kosinus alfa 1 bölü 2 ise köküç bölü 2 ise 1 bölü kök 2 ise bulabilirim diye içinizden geçti. Değil mi? Ama arkadaşlar yani kosinus alfa burada atıyorum işte 1 bölü 7 ise de burada kaçı değeri bilinir? Burada kaçı değeri bilinirse dış açı da bilinir o zaman. Ama trigonometrik cetvelle bilinir. Sadece trigonometrik cetvelle bakmamız lazım orada. Ama sonuçta bilinebiliyor. Ya bulunabilir. Yani sonuçta şu kenarlar oranı verildiği zaman bulunabildiği durum var mı arkadaşlar? Var e Dolayısıyla birincisi doğru mu? Doğru O zaman ikincisine bakalım Şekil 2'deki kırmızı çizgiler arasındaki açılar Hocam şu açı belliyse mesela O zaman bu açı belliyse kardeşim Ben buradaki düzgün çokgenin Bir kenarını gören açısını bulabilirim Mesela şunu Hep anlattık İlk Videoda da anlattım İlk videoda da bu düzgün çokgen sorusunu izlediysen anlarsın O yüzden burada uzun uzun da anlatmayayım bak şu bir kenarı gören açı hocam alfa. Bu da bir kenarı gören açı hocam. Burası da alfa. İki iç açı bir dış açı. Burası iki alfa. Bak şu kırmızı çizgiler köşegenler arasındaki açılar belliyse eğer. 2 alfa zaten burası. Bu da bir kenarı gören açı alfaysa. iki kenarı gören açı iki alfa. Hani çember mantığından oluyor demiştik. İki kenarı gören iki alfa. Üç kenarı gören üç alfa demiştik. Hatta iki kenarı gören dış açıya da eşit dememiş miydik? Demiştik. Hocam burası da dış açıya eşit olur. O zaman ben bu köşegenler arasındaki açıyı biliyorsam dış açıyı da bulurum. Dış açıyı da buluyorsam çokgenin kenar sayısını da bulabilirim. Yani ikincisi de doğru mu? Doğru. Çokgenin köşegen sayısı da bulunabilir diye soruyor bize. Pardon. E ben kenar sayısını buluyorsam köşegen sayısını da bulurum çünkü köşegen sayısının formülü n çarpı n eksi 2 bölü kenar az kenar sayısına bağlıydı, değil mi? Evet. Dolayısıyla ben burada kırmızı çizgiler arasındaki açıyı biliyorsam dış açıyı bulurum. Dış açıyı bulursam kenar sayısını bulurum. Kenar sayısını bulursam da köşegen sayısını bulabilirim İki de doğru. Her iki şekildeki çokgenin de kırmızı çizgilerin uzunlukları bilinirse arkadaşlar köşegen uzunluğu bilinirse, sadece köşegen uzunluğu bilinirse ve arkadaş ben bu köşegene ait bir sürü çokgen çizebilirim. Yani atıyorum 11'im köşegenine sahip. Bak 11'im köşegenine ait şöyle kare düşün. Hocam burası 10 ken, kare de olabilir bu. Hocam düzgün altıgen olduğunda da mesela burası onken bir kenara beş olan düzgün altıgen de olabilir bu. Yani ben köşegen uzunluğunu biliyorsam eğer bu çokgenin kenar sayısını kesin ve net bir şekilde söyleyebiliyor muyum? Hayır söyleyemiyorum. Yani burada başka bilgiler de lazım olacak bize. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Yani ben burada köşegen uzunluğunu bilerekten hatta şunu da söyleyeyim sana kenar uzunluğunu bilsem bile olmaz. Yalnız ve yalnız hem kenarı hem de köşegen uzunluğunu biliyorsan o zaman bir şeyler bir şeylerden bahsedebiliriz. Hani cosinus teoreminden falan bahsedebiliriz. Sadece bir köşegen uzunluğu ya da sadece bir kenar uzunluğuyla olmuyor arkadaşım bu iş. Dolayısıyla 3 olmadı. Yani cevap ne olacak o zaman? 1 ve 2 olacak. Cevabımız Cihan oldu arkadaşlar 34. soruda. Güzel bir yorum sorusuydu. Geldik 35'e. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan 5 özdeş kare ile ilgili bilgiler şu şekildedir. Her birinin sadece biriyle bir ortak noktası vardır. Karelerimiz şöyle olabilir ya da karelerimiz şöyle olabilir kardeşim bir ortak noktası varsa. Her birinin kenarları eksenlere paraleldir. O zaman bu değil eksenlere paralelse şu şekilde olacak. Birinin bir kenarı y eksen üzerinde başka birinin bir kenarı da x eksen üzerinde olacakmış. Ortak noktalardan biri de 2'ye 8'miş tamam. Analitik düzlem çizip yorumlayalım arkadaşlar. Analitik düzlem çiziyorum. Ve yorulmayacağım şimdi. 2'ye 8 noktası ortak noktalardan biri. Şöyle 2'ye 8 noktasını belirliyorum kardeşim. Hop şöyle hop şöyle. E hocam ortak noktalardan biri burasıysa. Eksene paralel olan şöyle bir şey olacaksa. Karemizin bir tanesi bu şekilde. Ya da şu şekilde olabilir kare. Hocam şöyle de olabilir kare değil mi? Ondan sonra bu şekilde de olabilir tabii. Karemiz bu şekilde de olabilir. Ama sanki bu şekilde olursa daha fazla bir şey elde edeceğim. Dur bakayım ne diyor? Ortak mı? Yani karemizin bir tanesi bu şekilde de olabilir. Şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şu şekilde de olabilir. Devam edelim. Ortak noktalardan biri 2'ye 8 noktası olduğuna göre karelerin x eksenine paralel olan alt kenarları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı en çok. Evet. Kareleri öyle bir çizeceğim ki x80 ile altında kalan bölgesinin en çok olmasını isteyeceğim. Sanırım şöyle koyduğumda x80 ile Oluşan bölgenin alanını en fazla şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle koyarsam. Evet burası kaçtı? 2'ye 8 noktasıydı. 2'ye 8 noktasıydı. Ee, hatta kareyi şöyle çizmeye devam edeceğim. Şöyle çizmeye devam edersem. Hocam burası e, kareyi şu şekilde niye almadık hocam diye soracak olursam da şurada 1 bir birim alsan o zaman alan daha da küçülecek arkadaşlar. Ve 1 bir birim 1 bir birimle y eksene değdiremeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü burası 8 birim. 8'den 4 birimde aşağı inmem lazım. Heee. Hocam 4 birim daha aşağı ineceksem son kare bu şekilde olacak. O zaman son karemiz bizim bu şekilde olması lazım. Evet tamam. Olay bu şekilde arkadaşlar. Bir karemizin böyle olması lazım. Burası 8 ya bak 2'ye 8 noktası. Eğer bu da x eksenini hani y ekseninde bir tane kenarda y ekseninde ya. Şurası 2 birim 8 birim aşağı ineceğim ya ben. 8 tane aşağı inmek demek 4 tane kare oluşturmak demek böyle. Hocam 4 tane kare oluşturabilmek için de x ekseninde de bir tane kenarında olması için. Ne olması lazım? Aynen bu şekilde olması lazım arkadaşlar. O zaman bizim karelerimiz işte tam böyle. Bütün şartlar sağlanıyor mu? X80'de paralel, Y80'de paralel. Bir tanesi y eksen üzerinde, bir tanesi x eksen üzerinde. Sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Diğer türlü çizmiş olsaydık, burada karemizi şurada çizip diğer kareyi buraya yapıştırmış olsaydık, o şart sağlanacak mıydı arkadaşlar? Eee sağlanmayacaktı. O zaman bizim karelerimiz bu şekilde olacak gençler. Şimdi benden ne isteniyordu? x80 paralel olan alt kenarları ile x80 arasında kalan bölge. Evet şunlar ile bak bak bak bak bak. Şunlar ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Yani şu bölgenin alanı artı şu bölgenin alanı artı şu bölgenin alanı artı bu bölgenin alanı isteniyor bizden. Hocam şurası kaç birimdi? 8. 2 kere 8 16. Şurası 16. Hocam burada 2 birim gitti burası 6. 6 kere 2 burası 12. Sonra 2 birim gitti. Buraya 4 birim kaldı. 4 kere 2 8 birim yaptı. E burası da 2 birim oldu. Burası da 2 kere 2 4 yaptı. O zaman bunları toplayacağız. 20 20 40 mı yapıyor? Tüm alan böylelikle x80 ile arasında kalan bölgenin alanı kaç yaptı arkadaşlar? 40 yaptı yani 35. soru böylelikle denizli oldu. Bu şekli çizebilmek lazımdı burada. Bu verilen bilgileri güzel bir şekilde yorumlayınca soru çok da güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Verilen bilgi düzgün bir şekilde anlayıp analitik düzlemde bu şekilde yerleştirmek Çok önemli Zaten ÖSYM böyle sorular soruyor O yüzden böyle soruları çok beğeniriz 35. soru böyle denizli geldik 36. soruya Aşağıdaki görselde dikdörtgen biçimdeki bina ve onun sudaki yansıması ile oluşan ikizkenar yamuk biçimindeki şekil resmedilmiştir Bu bir ikizkenar yamukmuş dostum Peki 10 burası Sonra Şekilde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden olmak üzere yansıma sonucunda iki kenarın uzunluğu iki katına evet ve bir diğer kenarın uzunluğu da üç katına çıktığına göre bu binanın tam ortasından geçen siyah çizgi binanın tam ortasından geçiyor. Arkadaşım şurası 5 birim 5 birim şurası da 5 birim 5 birim bunun 5 birim 5 birim olduğunu biliyorum. Şu iki kenar uzunluğu ne olmuş? İki katına mı çıkmış? Evet iki katına çıkmış. Şu kenar uzunluğundan olmuş 3 katına çıkmış. Ondan bahsediyor değil mi? Evet. O zaman burası 13 ken burası kaç olacak arkadaşlar? 26 26 olacak. Şurası da 10 ken burası da kaç olacak? O zaman burası da 20 olacak. Yok. 10 ken 30 olacak. Bir kenarda 3 katına çıkmış böyle. Bunlar 2 katına, burası da 3 katına çıkmış. Cümleden onu anladım. Sonra binanın tam ortasından geçen bu siyah çizgiyi çiz, bu siyah çizgiye oranı nedir diye soruyor arkadaşlar bize. X kenar yamuk. X kenar yamukta ne yapıyorduk? Dikmeler. Hemen dikmeleri çiz kardeşim. Şuradan dikmeyi çizdin. Buradan da dikmeyi çizdin. Bu dikmeler ne yapıyordu? Hocam şurada eşit iki parçaya ayırıyordu. Şurası 5 5 10 sa alt tarafta 10'dur. Hocam tamamı 30. 30'dan 10 çıktı. O zaman buraya da e, 20 kaldı bu ikisine. Yani bunlar da 10 10 mu yaptı? Evet. Bak 13'ün iki katı. Burası da 5'in iki katı. O zaman 5 12 13 üçgeninden burası da 12'nin iki katı olur. Yani burası kaç oldu? 24 oldu. E, burası 24. Önceden burası kaçtı? 13'tü. Şimdi bizden ne isteniyor? Siyah çizginin uzunluğu kaç birim artmıştır diye soruluyor. Şurası 24. Burası 13. 24-13 isteniyor bizden. Cevap kaç çıktı o zaman? 11 çıktı. Yani 36. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 37. soruya m 1 pozitif reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde d1 d2 değiş doğruları arasında kalan üçgensel bölgenin alanından bahsediyor arkadaşlar. Şimdi y ekseni ile eşit iki parçaya ayrılıyormuş. Analitik düzlem çizeceğiz. Çizelim kardeşim analitik düzlemi. Analitik düzlemi çizip yorumlayacağız. Hadi bakalım. Burada x yerine 0 yazsak y'si kaç yaptı? 2 yaptı. Hocam burada y yerine 0 yazsam x'i kaç yaptı? 6 yaptı. Evet. Buradan geçen bir doğrumuz var. 2'ye 6'dan geçen bir doğrumuz var. Yazdık. Sonra burada hocam Burada X yerine 0 yazsak Y'si kaç geldi? 3 geldi. Y'sini 3 yazdım. Y'si eksi 3 geldi. Çok özür dilerim. Y'si eksi 3'ü şurada gösterdim. Sonra Y yerine 0 yazsam X'sine kaç geldi? 6 geldi. Demek ki doğrumuz bizim şu şekilde oldu. Tamam. Bunu da çizdik. Sonra ne diyor arkadaşlar? Sonra da şu şekilde bir doğru verilmiş. Bir de M pozitif bir reel sayı olmak üzere. Arkadaşım sen burada X yerine 0 yazarsan Y'si kim yaptı? Evet. Y'si 2'den geçecek. Şuradan geçecek. Sonra y ye yerine 0 yazsan. Eksi MX eşittir. 6 yaptı ya. x de buradan 6 bölü. Eksi M'ye mi eşit oldu? Evet. Yani eksi 6 bölü M'ye eşit oldu. Hocam M pozitif bir R sayıdı. O zaman y x eksenini nerede kesecek? Negatif bir yerde kesecek. M pozitif bir sayı ya. Eksi 6'yı pozitif bir sayıya böldüğümüz zaman. Negatif bir sayı da kesecek. Yani şurada olacak. Yani bizim doğrumuz şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. E bunu çizdik. Şimdi bu doğrular arasında kalan üçgensel bölgenin alanı y ekseni ile iki eşit parçaya ayrılıyor. Arkadaş şuradaki bölgenin alanı y ekseni ile iki eşit parçaya ayrılıyormuş. Hocam burada kalan da ayken burada kalan da adır. Tepe noktaları aynı mı aynı? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. Madem bu alanlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit midir? Evet. E bizden ne isteniyor? M isteniyor. Yani M'yi bulmam için bu doğrunun eğimini falan bulmam lazım benim. Arkadaş şuradaki nokta belliydi. Buradaki de x80'i kestiği noktaydı. Ben şuradaki orta noktayı kullanacağım. Burası 3 yazdım ama buradaki nokta nedir aslında? 0'a x3 noktasıdır. Burası nedir? 6'ya 0 noktasıdır. Hocam şuradaki noktayı bulabilirim. 6'dan 0'a 6 a azalmış bir de 6 azalt. Ya da x, y deyip toplamlarının yarısı orta noktadan da bulabilirsin. Ama ben ne yapıyorum? 6'dan 0'a hapsislere bakıyorum. 6 azalmış bir de 6 azaltıyorum. Eksi 6'ya. 0'dan -3'e 3 azalmış. Bir daha 3 azaltıyorum eksi -6. Hocam bu doğru üstünde noktalar belli mi? Belli. Bir tane nokta bu, bir tane nokta da şu. Buna göre m kaçtır diye soruluyor zaten bize. Hocam burada direkt noktayı da yerine yazabilirim. E hocam burada 0'a 2 noktasında vardı ama 0 koyduğumuz zaman m'yi götürüyordu. m'yi bulamıyorduk. Şimdi ben burada -6'ya 6 noktası. Bu doğrunun üstünde mi? Evet. İsterseniz eğimden de gidebiliriz ama noktada denklemi sağlayacak ya. Direkt denklemde yerine yazalım. X yerine eksi 6, Y yerine de eksi 6 yazarsam. Eksi 18 artı 6M, 6 eşit 0 yaptığından 6M eşittir 24 yaptı. M' de böylelikle kaç geldi? 4 geldi. Yani 37. soru böylelikle denizli oldu. Güzel bir soru. Analitiyi böyle üçgen bilgileriyle mesela üçgende alan kazananıyla karıştırmış. Çok da güzel bir soru olmuş burada. Buna da dikkat edin üçgenlerle karıştırıp böyle sorularla karşımıza çıkabiliyorlar. Tabii analitik düzlem çizdirmeyi de çok sevdikleri için bu soruda tam ÖSYM tipi güzel bir soru. Geldik 38'e. Ne demiş 38'de? Dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde bulunan ABCD karesi çizilmiştir. Şöyle bir kare var. Bu karenin köşe noktalarının y eksenine göre simetriği alındıktan sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 9 birim ötelendiğinde yani en son bu işlem yapıldığında elde edilen 4 nokta bir köşesi orijinde olan bir karenin köşeleri olmaktadır. Bak şöyle bir karenin köşeleri oluyormuş elde edilen 4. Sonra ne diyor? Bu iki karenin de içinde kalan yeşil boyalı bölge karenin alanın 5'te biri. Hmm. Hocam burası A iken tüm alan 5A. E o zaman buraya kaç A kaldı? 4A kaldı. E alanlar 1'e 4 ise burası K iken burası 4K diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Karenin bir kenarı 5K çıktı. Hocam burası da 5K olacak. Buraya 4K mı kaldı? Evet. Şimdi bana ne demişti en başta? Önce simetriğini al demişti. Al bakayım simetriğini. Şöyle simetriğini alınca buraya mı geldi? Evet karenin bir kenarı 5K 5K 5K 5K. Sen simetriğini alınca 4K iken burası da 4K mı oluyor? Evet. Sonra al bunu buraya ötele. Yani buradaki nokta orijine mi gelecek diyor. Ne kadar ötelemiş oluyorsun? 9K ötelemiş oluyorsun. Bunu buraya getirerekten bak bu buraya gelsin diyoruz. O zaman bu nokta buraya gelecek. 9K ötelemiş olduk. Bize kaç birim ötele demişti? 9 demişti. E 9k eşittir 9'sa k'yı kaç buluruz? 1 buluruz. ABCD karesinin çevresi isteniliyor bizden. K'yı 1 bulduysak eğer burada ne oldu arkadaşlar? K1 ise karenin bir kenarına biz ne demiştik? 5k demiştik. Yani karenin bir kenarı kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. Karenin çevresi soruluyor bize. Çevrede 5 çarpı 4'ten kaç olacaktır? 20 olacaktır. Evet 38. soru böylelikle Denizli yaptı. Geldik 39'a. Silindir biçiminde bir gövdeye ve bu gövdeye sabitlenmiş silindir biçimindeki özdeş iki sapa sahip şekildeki merdanenin boyu 60 santimetredir. Hamur açma işlemi sırasında bu merdanenin sapları kırılmış ve hacmi 1 bölü 2 37 oranında ne olmuş? Azalmıştır. Özdeş iki sap. Ben buraya VV dersem 1 bölü 37 hmm, azalan kısım 2V mi? Evet. 1 bölü 37 2V bölü bilmem neye eşit olacak ya. 1'de 2V ise 37'de. Tüm hacim ne olacak o zaman arkadaşlar? Tüm hacim 37'nin iki katı olacak. Yani 74 mi olacak? Evet tüm hacim 74V. Hocam burası VV ise tüm hacim 74V ise buradaki ortadaki kısma ne kaldı? 72V mi kaldı? Evet hocam burası 72V buradaki yükseklik nedir diye soruluyor. Başka ne verilmiş? Gövdenin yarı çapı özdeş birinin yarı çapının 3 katı olduğuna göre. Bak sen şu olaya. Hocam şurası R iken şurası neymiş? 3 rymiş e Ne yapacağız? Valla arkadaşım burada şurada bir oyukluk var. Ben şu oyukluyu böyle silindire tamam diyebilirim. E hocam R'deki hacim V iken 3R'deki hacim nedir? 3V midir? Değildir. Bak şöyle de hesaplayabilirsin. P R kare çarpı şuraya H dersen H eşittir V ise yarıçapı da 3R değil mi şuraya kadar kısmı? Evet P 3R'nin karesi 9R kare çarpı H nedir diye bakacağız. Hocam bu ne eşittir? 9 pi r kare h'a eşit pi r kare h b'ye eşitti. O zaman buradaki hacim ne oldu arkadaşım? 9 v mi oldu? Evet tamamı 9 v oldu. E aynı şekilde aynı mantıkta şurada da burası 9 v olmaz mı arkadaşım? Evet. Dikkat et. 9 v, 72 v, 9 v. Yani toplamda 18 artı 72 kaç yapıyor? 90. 90 v'lik kısım 60 santimetreye mi eşit? Evet. Bir prizmada ya da silindirde de bir prizmadır silindirde yüksekler oranı hacimler oranına eşitliği midir arkadaşlar yarı aynı olan şeylerde yani şunu şu şekildeki ifadelerde de söyleyebiliyoruz şurası atıyorum 2k burası 3k ise hocam buradaki hacim 2v ise burası 3v diyebiliriz bunu ayrı ayrı cisimlerde de söyleyebilirsin silindirde de söyleyebilirsin yarı çaplar aynı olan silindirde tabi yarı çaplar aynıysa Hocam burası 2K burası 3K ise o zaman burası 2V iken burası da 3V diye söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. O zaman bu yorumu burada yapıyorum. Arkadaşım bu şekilde bak şuraya baktığın zaman burası kaç? 60 yani toplamda 90V mi? 90V'de ne kadarlık? Bak toplamda 90V'de 60 cm'miz mi var? Evet 90V'de 60 santimetre varsa e, o zaman yükseklik varsa 72V'de ne kadar santimetremiz vardır diye orar orantı kurabiliriz. Çünkü doğru orantılı. Yükseklikleri ile hacimleri doğru orantılıdır. Yarı aynı olan silindirlerdi. E o zaman burada işler dışlar yapacağız. Soru işaret direkt neye eşit oluyor kardeşim? 72V çarpı 60 bölü 90V'ye eşit oluyor. Evet. V'ler nanay e, sıfırlar sadeleşsin. 9 kere 8, 72. 8 kere altta kaç yapıyor? 48 yapıyor. Cevabı böylelikle 48 buluruz. Daha farklı şekilde de bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. Tabi de yüksekliklerle hacimlerin doğru orantılı olduğunda kullanın kardeşim. E bunu da ihmal etmeyin. Ya da ne bileyim burada r kare çarpı H, burada da P3R kare çarpı X falan filan deyip o şekilde de yorum yapabilirsiniz. Aa ben ne bileyim şurada bir silindir görünce şunu şöyle tamamlayasım geldi. Hani biz bunu konilerde de yapmıyor muyduk zaten silindir içindeki konide. Şöyle bir konu gördüğümüz zaman mesela bak şöyle bir koni de görseydim ben Bak silindirde şöyle bir koni de görseydim. Bunu böyle tamamlayıp ne diyorduk? Burası V iken şunun tamamı 3V diyorduk. Şunun tamamı 3V deyip ona göre işlem yapıyorduk. E burada da bir çıkıntı var ya silindirin tamamını almış. E tamamını yorumladık. E şuradaki V iken bunu da şeyle gördük zaten. yarıçapların karesiyle doğru orantılıdır. Yükseklidir aynıysa tabii. E zaten doğru orantılı olduğunu da gördük. İspatıyla yaptık. Burası V iken burası 9V oldu. Aynı şeyi burada da yaptım. Bence çok da güzel çözüm oldu arkadaşlar. Çok hoş bir soru tam sınav ayarında bir soru diyebilirim. Çok fazla ağır olmayan bir soru ama güzel bir soru. Sınavlık bir soru tadında bir soru. 39. soru böylelikle evdremit geldi ve geldik 40. soruya. Ayrıklar ABC olan dikdörtgenler prizması hacmini biliyoruz. A çarpı B çarpı C. Belirli ayrıkları 6-9 ve 12 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir akvaryum içerisine bir miktar su koyduktan sonra 3 farklı yüzeyi Zemin üzerindeyken 3 farklı yüzeyi zemin üzerinde koyalım arkadaşım. Şöyle bir prizmayı ben çizeyim. Şöyle prizmayı çiziyorum. Çizdim çizdim çizdim çizdim çizdim Hızlı çiziyorum. Sonrakileri çok hızlı çizeceğim hiç merak etme. Yani kenarlar 6, 9 ve 12 iken. Bak şimdi. 6, 9 ve 12 iken. Sonra bu kenarları şöyle yapalım. C, CTRL ve yapalım. Kenarları farklı yüzeyler üzerine oturtulduğunda. Bu sefer kenarlarımız 6, 12, 9 olursa bir tane daha böyle yapıştıralım onu da şuraya koyalım. Bu sefer kenarlarımız kaç olursa arkadaşım 6, 9, 12 değil de 6'yı burada kullandım. 9, 12, 6 ise 9, 12 ve şurası 6 ise yükseklik 6 olduğunda 12 olduğunda ve 9 olduğundaki kısmı yazdık. Evet ne yapıyormuş burada bu şekilde farklı yüzeyleri üzerine koyduğum zaman yükseklikleri hepsinde farklı durumda oldu. tamam. Akvaryum içerisine bir miktar su koyduktan sonra 3 farklı yüzenin zemin üzerindeyken akvaryum içindeki boşlukların yükseklikleri arkadaşlar şu kısımlarına su koyduk. Şöyle şöyle koyduğumda da böyle oldu. Böyle koyduğumda da atıyorum şöyle oldu. Şimdi buraları su dolu mu şimdi? Evet buraları su doluyken şuradaki x, y, z boşluklarının yükseklikleri bize x olmuş diyor. Hatta şu içeride izleyeyim. Burası x diyor burası y diyor burası da z diyor. X artı y artı z'yi de 18 vermiş. Akvaryum içindeki su nedir diye soruluyor bize. Hmm. Hepsinde akvaryumun içindeki sular aynı değil mi? Evet. O zaman ben şuraya A diyeyim, şuraya B diyeyim, şuraya da C diyeyim. En azından burada hacimlerini hesaplayayım. 9 çarpı V, v su, V su neye eşittir? 9 12 ve A eşittir. 9 12 ve A'ya eşit. Burada 6 9 ve B eşittir. 6 9 ve B eşittir. Burada 6, 12 ve C'ye eşittir. 6, 12 ve C'ye eşittir. Ee, 6'ya sadeleştirilir hepsinde? Burası 2 kaldı. Sonra 3'e sadeleştirsek 3, 3. 3'e sadeleştirsek 4. Başka sadeleşiyor mu hepsinde? Yok. Yani burası 6A eşittir. 3B o da eşittir. 4 c geldi. Bunlar kaçta birleşiyor? Hocam bunlar 12'de. 2K burası. Burası da 4K. Burası da 3K diyebiliriz. A dediğimiz 2K oldu. B dediğimiz 3K oldu. C dediğimizde kaç K oldu? 4K oldu dostum. Tamam. Yok. C dediğimiz evet 4K oldu. C dediğimiz 3K olmuş. B dediğimiz 4K olmuş. Onu yanlış yazdık. 4K'ya burası da 3K. Şimdi bana ne demiş arkadaşlar? Şimdi bana demiş ki X, Y, Z toplamından bahsetmiş. E şekle bak. X, Y, Z toplamında sen bulabilir misin? X, Y, Z toplamını. Hayır hocam. Ancak bulsan bulsan neyi bulursun? Şunun, şunun ve şunun toplamını bulursun. E burası zaten 6. Burası kaç? Hocam burası da 6, 9 iken burası 12 idi. Burası kaç? Burası da 9 değil mi? Evet. Şu üçünün toplamını bulabilirsin. Yani x artı 2k yaz. x artı 2k artı y artı 4k artı z artı 3k'yı bulabilirsin. Hani toplamlarını elde edeceksin ya. X, Y, Z toplamı şeklinde bulamıyoruz. Ama bütün olarak düşündüğü zaman bütünleri toplayabiliriz. Bütünleri topladığın zaman da Z artı 3K toplamı kaça eşitmiş? Hocam burası zaten X artı 2K dediğim 6. Burası dediğim kaç yaptı? 12 değil mi? Burası 6 burası 12. Burası dediğim kaç yaptı arkadaşım? 9. Topladığın zaman kaç yapıyor? 18 27 yapıyor. Hocam buradan X artı Y artı Z artı 2 4 ve 3K'nın toplamı. Yani 9K yaptı 27 eşitmiş. X artı Y artı Z'yi bize 18 vermişti. 18 attık öbür tarafa. 9K eşittir. 27'den K'yı pardon 9K 27 x 18'den 9 eşit oldu. K'yı da böylelikle ne bulduk? 1 bulduk. Bizden ne isteniyor? Suyun hacmi isteniyor. K'yı 1 buldun. Herhangi bir tanesinde mesela şurada K'yı 1 bulduysam burası 2 çıktı. O zaman V su neye eşit oldu? 9, 12 ve 2'nin çarpımına eşit olacaktır. 9, 12 ve 2'nin çarpımına eşit olacaktır. Yani bu da 9 çarpı 24 eşit oluyor. 4 x 18, 216 mı yapıyor? Cevap böylelikle C han çıkmış oldu. Arkadaşlar bu da gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM bu şekilde sözel sorulara çok önem veriyor. Özellikle prizmalarda çok önem veriyor. Bu da yani çözdüğüm değişik sorulardan biriydi. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu soruya da dikkat edin. Buradaki kalıbı da anlayın. Hep böyle bu mantıkta. Böyle yüzey alanlarını farklı bir şekilde koydurmalı ya da ne bileyim acımı kullandırmalı. Çok güzel sorularla karşımıza geliyor. Bu da güzel sorulardan biri olmuş. Evet bu denemede de güzel sorularda karşılaştık arkadaşlar. Bize bir şey katan sorularla karşılaştık. Çok değişik sorularla da karşılaştık. Hoş. iyi gidiyor. Hadi bakalım. Böylelikle denemi 3 hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.